Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Targun Bugün hep yeni bir videolara daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugünkü videodaki inceleyeceğimiz ürün Xiaomi Mi Band 5 Evet arkadaşlar ben bu ürünü Trendyol'dan aldım. Sanırsam e, 4 gün önce siparişini vermiştim ve 4 gün içerisinde e, elime ulaştı. Tabi Araya Cumartesi, cumartesi günü de girdiği için Sanırsam 2 gün içerisinde elime ulaştı. Satıcı zaten İç Anadolu'daydı. Hızlıca elime ulaştı. Yurt dışı ile gönderdi. İsterseniz ürünü bir masada kutusunu açalım ve devam edelim. Evet arkadaşlar ürün yurt dışı ile geldi. Ben zaten ürünü önceden açmıştım. Bir sıkıntısı var mı yok mu diye. Hemen şöyle içerisinde başka hiçbir şey çıkmıyor. Şurada fatura var arkadaşlar. İçerisinden bir de böyle satıcının yolladığı bir tane kavet. Bitti bitiyor. Satıcının ismi bitti bitiyormuş. Şurada da zaten fiyatı görüyorsunuzdur. 280 TL youtuberlar bayağı kazanıyor. Yani ben yazarsanız sevinirim. <gülüyor> Şimdi şöyle bir paketlemede geliyor. Paketlemesi bence gayet başarılı. Dışarısına en azından şunun konulması benim gayet hoşuma gitti. Çünkü kutuya hasar gelmesini istemem. Benim kutu takıntılarım var arkadaşlar. O yüzden kutuya hasar gelsin istemezdim. Şimdi şöyle kutuya bakacak olursak şurası şey. Hani böyle klasik, nasıl Burası mat, burası parlak. Burada eliniz daha çabuk hareket ediyor. Burada biraz daha zorlaşıyor. Aynı şekilde mi da parlak diyecektim. Değilmiş mi da aynı burası gibi. Burayı çizgili yapmışlar arkadaşlar. Şöyle sesi geliyordur belki. Böyle bir sesi var. İnşallah gelmiştir. Beşi de aynı şekilde yazmışlar. Sağ tarafına bakıyoruz. Sağ tarafında içerisindeki özelliklerden bahsetmişler. Multisport, motorik, hani çoklu spor modları var demişler. Aşağısında Magnetic şarj yani mim 4'ten apayrı bir şarj var. Altında all day sleep tracking var. Yani tüm gün uyku takibi var ve altına da 14 günlük bir batarya süresi mevcut. inçlik bir ekranımız var. Suyun 50 metre altında hala çalışmaya devam ediyor. Ve altında Heart Rate and Stress Norton. Yani kalp atışı ve stres ölçer modları var. Ve altında da kadınlar için Female psikolojik. Yani kadınlar özelde bir modu var. Arka tarafında da İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki farklı şekilde, iki farklı dilde özellikleri yazılmış. Hemen şöyle kutusunu bir açalım. Ben Kutusunun üst tarafı yine böyle bantlı bir şekilde geliyor. Bunu, bu ürünü hemen almamın sebebi şuydu. Hani diyebilirsiniz yorumlarda. Yani bir iki ay beklesem bu zaten işte 200 liraya düşebilirdi. Ama 1-2 ay bekleyince bunun çakmaları da piyasaya çıkacak. Çakmaları da orijinal ile birebir yaptıklarından dolayı almışken direkt alayım dedim. Hem incelemesini yaparım. Belki iyi izlenir paras Çıkar. O yüzden hızlanmamın sebebi aslında buydu. Evet içerisinde bir adet şarj aleti çıktı arkadaşlar. Şarj aleti Mi Band 4'e göre baya bir değişikliğe uğradı. O şekilde gelmiyor. Direkt böyle nasıl bir şekilde. İçerisinde Mi logosu var. İki tane de var. Burayı da herhangi bir adaptöre takabiliyorsunuz. Kenarı attım ama inşallah bir şey olmaz. Hemen şöyle içerisinden çıkanlarla devam edeyim. İçerisinden saatimiz çıkıyor. Saatimiz açık geliyor arkadaşlar. Ben ilk aldığım vakitte zaten açık saat. Hemen başka içerisinde neler çıkıyor bir bakalım kalın bir tane kutuza çıkıyor içerisinde 5-10 farklı dilde yazılar mevcut kutunun içerisinde de başka herhangi bir şey evet başka herhangi bir şey yok şöyle havaya kaldıracağım Şimdi saatimize gelecek olursak saatimizin Kordonu e, mi band 4 3 2 onlarla aynı bir kordonu var yani mi band ikiniz varsa da mi band beşiniz de varsa ikiniz de varsa yani kordonlara aynı. Evet arkadaşlar açıyı biraz değiştirdim ve tekrardan geldim. Yaklaşık 10 dakika falan 10 dakika demişim. 2 saat falan kullanmam sonucunda kolumda şöyle nokta nokta kordonun e, Şeyle iz, izi çıktı bildiğiniz yani şurada normalde kalp sensörü var. Biraz fazla iz çıktığını düşünüyorum. Biraz gevşek takarsanız bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şimdi kutuyu zaten az önce açtık. Kutu gene şurada dekor olarak dursun. <gülüyor> Şimdi telefona biraz yaklaşmamız lazım. Çünkü telefonda önemli detaylar var. Şimdi telefonda Mi Fit uygulamasına giriyoruz. Bu uygulamamızın, saatimizin, "Uygulaması bu saatin uygulaması ne iş yarıyor?" diye sorarsanız arkadaşlar, bu saatin uygulaması verilerinizi telefona aktarıyor ve bir süre sonra doğal olarak tüm bilgilerinizi toplayıp sizlere sağlık durumunuzdan bahsediyor. Şimdi uygulamaya gelecek olursak, uygulama gayet güzel bir uygulama yapmışlar. Uygulamamızda neler verdiği sorarsanız ekran kilidini aç, kapa diye bir modumuz var. Yani bir Telefona yakınken telefonun ekranı kilitlenmiyor. Telefonu e, şifrenizi girmeden açabiliyorsunuz. Gelen aramaları açma butonu bende açık tabi isterseniz bunu kapatabilirsiniz. Birisi beni aradığı vakit telefonuma uyarı gönderiyor. Diyor ki işte Ahmet arıyor, Mehmet arıyor. Bu kimin aradığını görebiliyorsunuz fakat yanıtlayamıyorsunuz. İçerisine dahili bir hoparlör ve mikrofon bulunmadığı için aramaları yanıtlayamıyorsunuz. Sadece reddedip telefonun susturabiliyorsunuz. Etkinlik hatırlatıcı var. Buraya mesela bir tane etkinlik atıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte örnek veriyorum. Çarşamba günü telefon garantiye gidecek. Çarşamba günü geldi vakit bileklik sizi uyarıyor. Event bölümünden sizi uyarıyor. Diyor ki artık çarşamba gününe bir gün kaldı, iki gün kaldı. telefonunu. Yani bir gün kaldı, iki gün kaldı gibi size etkinliklerinizi hatırlatıyor. Alarm bölümü var. Alarm bölümünde ise hani mesela sabah uyanmak istiyorsanız cidden güzel aslında. Yani ben bir gün deneme şansım oldu. Büyürken kolum titriyor yani ses çıkmıyor. Titriyor ama titreşimle de uyanabiliyorsunuz. Ben normalde yani yanımda bir çan çalsanız uyanmayan adamım veya davul çalsanız uyanmayan bir adamı Ama bunu titreşimle uyanabiliyorum. Onu da birazdan zaten sizlere çıkmasını söyleyeceğim. Hemen şöyle uygulama uyarıları var burada. Burada. İşte diyor ki bu Mi Fit uygulamasından gelen uyarıları bana Mifit'ten bana bir bildirim gelirse, notification bölümünde gözüküyor. Ee, hemen sizin için de parlaklığını biraz kısayım bunun, çünkü biraz fazla. Settings'ten Bright var, Bright'ten böyle sizin görebileceğiniz bir şekilde. Eğer avucunuzun içerisine denk getirdiğiniz vakit saati, saatin ekranı otomatik olarak kapanıyor. Mifit uygulamasından Instagram, Snapchat, WhatsApp ve YouTube. Ben bunları atadım. İsterseniz burada uygulama yöneticisinden istediğiniz uygulamaları atayabiliyorsunuz. İsterseniz hepsini e atarsınız. Orası size kalmış bir şey. Oturma yorulusu var. Hani bir saat boyunca hareket etmezseniz artık ayağa kalkıp biraz yürü diyor. Eğer bir saat boyunca da hareket ediyorsanız da yeter lan artık diyor. Otur biraz dinlen diyor. Kısa mesajlar. Bu da genel aynı şekilde. Birisi bana mesaj attı vakit sol tarafa kaydırıyorum ve notification bölümünde bana zaten gösteriyor kimden mesaj geldiğini. Alarm çaldığında titret. Bu geldiğinde açık geliyordu diye biliyorum hedef bildirimleri var. Bunu da birazdan sizlere saat üzerinden göstereceğim. Değil bul modumuz var. E, etkinlik nabız paylaşımı vs. Telefonumuzun zil sesini bul. Hani ben bileklük üzerinden telefonumu kaybettiğim vakit telefonumu bulabiliyorum. Gibi gibi birçok özelliğe sahip şu an hepsini sizlere gösteremeyebilirim. Güncellemeleri kontrol ettiğimiz vakitte kullanılan bir güncelleme yok. Bilekliğe ilk geldiği vakit bir 1-1,5 dakikalık bir güncelleme yapıyor. bir 15 dakika boyunca güncelleme yapıyor. Mağaza bölümümüz var burası. Yani güzel de benim pek hoşuma giden bir şey yok. Bunu sizlere bundan sonraki bir diğer videomda sizlere nasıl... Z tema nasıl yapılır diye bir video çekeceğim. Bundan hemen bir sonraki videoda burada da nasıl alıyor arkadaşlar hemen yönetici bölümüne geleceğim. Örnek veriyorum. Style 1. Saat arayüzüne senkronize et diyorum. Şu an telefondaki olduğu duvar kadını, alıp e, saatimizin üzerine koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir val olmuş oluyor. Hemen tabanı kaldırmak istersek de yani geri geliyoruz. Daha fazla bölümünde ne olsun şu olsun. Evet görmüş olduğunuz gibi saatimizin arayüzüne senkronize edildi. Burada da e, bir diğer videoda daha fazla çeşitli nasıl duvar kada yapabilirsiniz. Bunları da sizlere bir diğer videoda göstereceğim. Ben bu arayüzü kullanıyorum. Market bu şekilde arkadaşlar. Yani mağazada pek fazla bir şey yok ama gene de güzel alan birkaç tane var. Fazla yok. Sizlere de onu söylemiş olayım. Ve bilekliğimizin uygulaması tam olarak bu şekilde. Yukarıdan aşağı doğru kaydırdığınız vakit senkronize ediyor. Saatteki bilgileri topluyor. Ve şu anda senkronizasyon tamamlandı. Daha fazla görüntüle tıklıyorum. Ve bu benim Bugünkü uyuduğum takvim yani uyuma takibimi de yapabiliyor. Mesela bugün toplamda 8 saat 16 dakika uyumuşum. Derin uyku 1 saat 11 dakika sürmüş. Yani 1 saat 11 dakika derin uyumuşum ve 6 saat 51 dakikası hafif uykum varmış ve bu saat e, hani size az önce demiştim ya yani yanımda çan çalsalar ben uyanmam ama bu saatte uyanabiliyorum diye. Bu saat çünkü benim tam olarak hafif uykumu buluyor ve hafif uykumda beni uyandırmaya çalışıyor. 24 dakika remimiz var yani rem demek istediği burada rüya hani gördüğümüz rüya görme olasılığımızın olmuş olduğu beynimizi çalıştırdığımız yani beynimiz çalıştığı vakit rüya görmüşüz yani kendisi üzerine tıklayınca öyle söylüyor ama burada nabzımızı gösteriyor. Anlık olarak egzersizlerimi gösteriyor. Bugün mesela e, bisiklet sürmüşüm 49 dakika boyunca 4 kilometre yol gitmişim. Bu durdurmayı unuttuğum vakitler oluyor. Yani otururken Yine süre saymaya devam ediyor. Porta 5 5'miş. Yani 5 kilometre de bisiklet miydi? Uygulamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi saatimize gelecek olursak. Saatimizin ilk başta şöyle bu kordonundan başlayacağım. Kordon Mi Band 4'e göre bir tık daha dayanıklı yapılmış. 1.1'lik bir ekran ekranımız var. Multisport modu var. Hemen aşağıya indiğiniz vakit workout diye bir bölüm var. Bulanıyor breathing'imiz var, nefes egzersizi. Stres ölçerimiz var. E, kalp ritmimizi ölçen bir. Var arkada böyle bu şekilde kalbimizi ölçüyor. Status diye bir tane bölüm var. Burada da istatistikler yani 7 gün boyunca e, ve bugünün istatistiklerini topluyor. Hemen geri geliyorum. ve saatimizin altında P'yi kalp, stres, events var. Az önceki bahsetmiş olduğum bölüm burası. Moment bölümü Şimdi buradaki Mi Fit uygulaması üzerinden bir tane event oluşturuyoruz. Yani o da nasıl oluyor derseniz profile giriyoruz. Mi Band 5'imizi seçiyoruz ve burada etkinlik hatırlatıcı. Ben buraya bir etkinlik attığım vakit bu otomatik olarak event bölümüne geliyor. Event bölümü de buradaki atamış olduğum şeye göre beni uyarıyor. Hemen event'ımızın altında weather bölümü var. Weather'ı da hemen şöyle gösteriyor. 32 derece. Böyle bir hava durumumuz var. Notification bölümünde de mesajlar ve bildirimler zaten sol tarafa kaydırdığınız vakitte yine notification bölümüne denk geliyorsunuz. More diye bir bölümümüz var. DND var, alarm var. Alarm yine aynı mifi uygulaması üzerinden kuruluyor. İsterseniz buradan da kurabiliyorsunuz. Kamera denkleşör olarak kullanabiliyorsunuz. Ne bu şekilde denkleşör olarak kullanabiliyorsunuz. Buradan müzik yönetebiliyoruz. Spotify veya işte Zuzu müzik veya yani ne bileyim daha farklı müzik platformlarında eğer telefonunuza çalan şeyi buradan da görebiliyorsunuz toplaçımız var, timer'ımız var, find the device var. Yani bu telefonumuz kayboldu vakit eğer e, telefonumuz varsa. Bağlıysa... <gülüyor> ha, find varsa e basıyoruz ve aşırı yüksek bir ses veriyor. Silent var. Yani bu da telefonumuzun sessiz modu alıp sessiz moddan çıkartmaya yarıyor. Görmüş olduğunuz gibi sessiz moda geçildi. Lenti tekrar giriyorum ve sessiz mod kapatıldı gibisinden. Kulak var, band display, settings var. Settings de. the lock screen, uh, reboot factory reset. Ya burada pek fazla bir şey yok. Burada tek bir şey, e, çekebilecek şey büyük ihtimalle saatin parlaklığı bilekliğin parlaklığı olacaktır. Şimdi kısa yıllara gelecek olursak sola kaydırdığımız vakit notifikasyonlar sağa doğru kaydırdığımız vakit. ilk başta hava durumu tekrar kaydırdığımız vakitte müzikler bölümü geliyor. Şimdi isterseniz bir saat kolumuza takalım. Ya, bu arada bunun NFC'li ve NFC'siz versiyonları var. Türkiye'de sanırsam şu an sadece NFC'siz versiyonları geldi. Şimdi hemen bir tane kalp ritmimizi ölçtürelim. Şu an kalp atış 94 çıktı. Evet bu arada bu bileklikle Suyun 50 metre altına kadar inebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı ya, hiçbir sıkıntı yapmıyor sizlere. Bu şekilde de bileklikle kapatabiliyorsunuz. Yani avucunuzun içiyle bileklikle kapattığınız vakit şöyle yaptığınız vakit kapanıyor. Lan niye kapan Böyle yaptığınız vakit kapanıyor. Evet, hani bu kadardı. Bilekliktan anlatacak başka bir şey yok. Evet arkadaşlar Mi Band 5 bu şekildeydi demiş olduğum gibi sizlere e, yani şu anda sizlere ben aslında teknik detaylarından bahsettim uzun kullanım testini bir hafta sonra göreceksiniz bu videoyu yükledikten tahminimce ertesi günde nasıl yapılır videosunu da izleyebilirsiniz o da gene kartlar bölümünde çıkmıştır bu arada saat 280 TL'ye aldım. Aşağıda açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Her video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tüm yorumlarınızı cevaplıyorum. Eksikse Instagram üzerinden bana yazabilirsiniz. Eğer almayı düşünüyorsanız sizlere olabildiğince yardımcı olacağım. Seni seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.